Burası kotor, Kotor'dayız, Adliyatik sahillerindeyiz, Adliyatik sahilleri kültür tarihimizin önemli izlerinin bulunduğu yer. Osmanlı yönetiminde ayrı bir özelliği var bu coğrafyanın. Biz tarihe mutluşluğu adına Balkanlar gezimizin şu an Adliyatik sahilleri Karadağ bölgesindeyiz. Karadağ başkenti Kotoritsa. Osmanlı dönemindeki adıyla tepe döven şehri, kotor ile, Ulçin'i ile, Barı'yı ile kültür tarihimizin önemli izleri bulunuyor ve şu an Kotor'dayız ve yani Kotor Kalesi arkamızda müthiş güzellikler var. Bu güzellikleri sizler adına tespit ettik. Bakın neler çekti. Belgesel görüntülerle Kotor'a gidiyoruz. Hadi bakayım. Dubrovnik Osmanlı döneminde Ragusa Cumhuriyeti diye geçiyor ve Ragusa Cumhuriyeti devamlı Venediklilerin saldırısına maruz kalıyor. Bunun da sebebi Ragusa Cumhuriyeti döneminde Vatikan tarafından İslam alemiyle, daha doğrusu Osmanlı ile ticaret yapmaya yetkili tek merkez burası. Tam tersi de İslam alemine, Osmanlı'dan gelen malları Hristiyan alemine satmaya tek yetkili merkez Ragusa Cumhuriyeti olduğu için para burada, iyi para dönüyor ve Venedikler burayı ele geçirmeye çalışıyor. Tabi Ragusalılar savaşçı bir millet değil, Çünkü Ragusa dediklerimiz bugünkü Dubrovnik. Ve savaşçı millet olmadıkları için Osmanlı'yla koruma anlaşması yapıyorlar. Ve Osmanlı tam 192 Ragusalıları Venediklilere karşı koruyor. Tabi ücret karşılığında. Müthiş bir şey efendim. Bunu zannediyorum hiçbir tarafta bulamayız. Seyfettin, Urteş. KOTOR Kalesi hemen arkamızda sahiliyle, dağları ile, tarihi geçmişiyle muhteşemdir. Kotor Kalesi'nden sizleri Levaram Parkı ile Kotor'un adeta sahillerini gezilmeye devam ediyoruz. Silah Meydanı. Haritalarınızda da yazıyor. Silah Meydanı, Silah Meydanı isminden de anlayacağınız gibi silahları ticaretinin yapıldığı yer. Barut, top, gülleler gibi şeylerin yapıldığı yer silah meydanı. Yukarıda gördüğünüz balkon o dönemde bu bölgede en uzun yekpare balkon. 56 metre uzunluğunda. Hemen yanındaki müze o dönemde rektörlük binası. bu rektörlük binası bugünkü tabirimizde üniversite rektörlüğü değil de belediye başkanlığı. Evet, hemen arkada Saat kulesini görüyorsunuz ve saat kulesinin altında bir taş görüyorsunuz. Anıt gibi. Bu taş, utanç taşı. Ne demek utanç taşı? <gülüyor> Suç işleyen kişi burada teşhir ediliyor. Işlediği suçta yazılıyor ve sadece katık veriliyor ölmesin diye. Tabii şehir küçük olduğu için işlediği suçtan dolayı herkes artık bunu dışlıyor ve burada artık barınamıyor hiçbir şekilde. Evet. Şimdi zamanında burada fakir biri yaşıyor ve evi yok. Herkes bunu evsiz diye çağırıyor. Alt ediyor. Ben diyor bu şehirde 100 tane ev yapacağım. Artık kimse bana evsiz diyemeyecek. Ve bu e, dediğini yapmaya başlıyor. Tabii 56 tane ev yapabiliyor. Ömrü yetmiyor. Ölüyor. Hala evsizin evi diye geçiyor. Bile yapmış. Tabii o dönemde insanlar evler yaparken zenginler hangisi daha güzel daha şekilli ev yapacağız diye uğraşıyormuşlar. Bu da o dönemin güzel evlerinden bir tanesidir. Şehirde yazın 1300-1400 kişi yaşıyor bu evlerde. Bu tipiz kışın 900'lere düşüyor. Çünkü evler. Ne evet, oluyor? Bak, yemek var. Bilmiyorum. Öbür tarafta. Katolik kilisesi. Çünkü bunun sebebi motor Venediklerin kontrolünde olduğu için. Var mı arkadaş? Yok. Evet. Arkada yine o dönem Tokyo verim. Bir pina Bir şey yapalım. Devam edelim. Bu güzel. <gülüyor> Burada dedikodu meydanı da diyebiliriz. Niye? Burada konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar? Çoğunun eşi denizci. Denizlere açılıyorlar. Ve burada işte eşimi özledim. Aman aşkından ölüp bitiyorum. Dertleşiyorlar. İki tane Ortodoks Kilisesi'nin olduğu yerdeyiz. Biri arkadaki 12. asırdan kalma Aziz Luca kilisesi ve 19. asırdaki Aziz Nikola kilisesi. Bunlar Ortodoks kiliseleri. Ama mimarisine baktığınız zaman bunda da Katolik Hane, katedral mimarisi var. Sadece bunun arkasında bir kubbe yapma izni vermiştik. Venediklerin bölgesi olduğu için. Azize Ozana Kilisesi'nde bulunuyoruz. Bunlar için yine Tamam mıyız? Önemli kiliselerden bir tanesi ve hemen şu tarafta serbest sahamız başlayınca mezarını görebilirsiniz. Bu bir çoban kızı. 11 yaşlarına kadar. Ee, ardından kilise kendini adıyor ve orada rahibelik eğitimi alıyor. Rahibelik eğitiminde yükseliyor ve bunlara göre anlattığımız bunların inancına göre Azize oluyor ve bu yine Ozana ve bu yine şehrin önemli azizelerinden bir tanesidir. Tabii bunların rivayetine göre şehrin de koruyucusu bir bakıma ee, inançlarına göre Barbaros Hayrettin Paşa buraya gelirken bu işte bu şehri ele geçtirirsem ben senin güçlerimle mahvederim diyor ve Barbaros korkuyor. E, geri yeni çekiliyor bunlara göre çünkü seviye neyse. bu emekli kadar işte Emir at gerçek sahipleri. Burası Karadağ ve Karadan Kotor kentindeyiz. Ve buranın tarihi geçmiş oldukça eskilere dayanıyor. Ama Osmanlı döneminde de çok önemli konuma sahip Kotor. Görüntülerimiz var. Sizleri burada çektiğimiz görüntülerle baş başa bırakırken biz adliyatik sahillerinde ve diğer yollarımızı adım adım gezerek kültür gezimize devam ediyoruz. Adliyatik sahillerindeyiz. I don't know about the kitchen. İki ada, birisi suni, diğeri doğal ada, Hristiyan alemi için önemli her ikisinde kilise var. Kotor bölgesinde balıkçılık yapanlar tarafından bulunan bir e, Hristiyanlık e, konu üzerine kutsiyet atfedilerek bu adalar tanzim edilmiş ve kiliseleri meydana getirilmiş. Şu an Kotor körpözündeki o iki önemli adadayız. Adalar var. Ama tarihi oldukça önemli, bizim de çok adamız var ama Kotor Körpesi'ndeki iki önemli ada Hristiyanlar için çok önemli. Bu bölgede balıkçılık yapar Hristiyanları kurduğu son üzerinden bir, üzerine, bir meydana getirebilir ve kilise kurulur. Bir tanesi her iki kiliseden her iki adıda bir kilise var. Sizlere bakın belgesel görüntüden sonra Kotor Körpesi'nde adalara gösteriyoruz. lambda'nın istiklal Hadi gönül ettin ya. Kozbogova gösterin Dünyanın cenneti burası olsa gerek. Söze gerek yok galiba. Her şey çok açık. Fıtır Körfezi normalde çok derin bir körfez. Osmanlıların da bir türlü giremediği körfezlerden bir tanesi. Ama Koşuk Hava girdi galiba. Toma Koşuk Hava her hafta buraya giriyor. Haber Ne bir <gülüyor> özelliği? Ee, çok derin bir körfez, aslında ee, Körfez'e çok kısa bir noktadan ferobotla geçebiliyoruz ama biz koşu Turizm olarak Körfez'e dolaşmaya eğiliyoruz. Kotor Kalesi'ni görüyoruz ve şu güzelliği görüyoruz Kotor Kalesi'nin. sahilleri, adigeertik sahilleri. Ne derseniz ama muhteşem manzara. Bazen seyrediyorum söylediler Aa, çok Karadeniz'de <gülüyor> çok teşekkür ediyorum çok sağ olasın sağ olun sağ. Olun. dağlar göller tarihimizi söyler tarihimizi anlatır adriyatik sahillerinin ayrı bir önemi vardır tarihimiz için zira adriyatikten çin settine deyimini kullanan berhut Özal'ın adriyatikten için settine coğrafyasındaki 300 milyonluk Türk dünyasını anlatır şu an adriyatik sahillerindeyiz muhteşem manzarası o göz ve gönül okşayıcı manzarası ile sizleri adriyatik sahillerine dalmaçay sahillerine Adriyatik sahillerine, Karadağ sahillerine götürüyoruz. Birlikte izliyoruz. Bayağı kolaydı. Aldın mı şöyle? Çek. Şimdi adam kim adam? İnanılmaz bir bilim kadrosu, politikci adamlar, bu gibi. Yedi mi çift kan? Bu kim yaşıyor? Geçtiğimiz evlerde? Sıkıntı. <gülüyor> Adriyatik sahillerine artık veda ediyoruz. Yolumuz Adriyatik sahillerinden, Danca sahillerinden iç kesime doğru, yani Kostı her seyden, e o karayolu güzergahına doğru artık Körfez'den uzaklaştı. Tarihin o düşüp zamanın o yaptık. Tarihler 22 Temmuz 2015 ve Adriyatik sahillerimiz.